x kare artı 14 x artı 49 eşittir 0. Bu ikinci dereceden denklemi sağlayan x değerlerini bulalım. Bu denklemi çözmenin birçok yolu var. Denklemi çarpanlarına ayırıp x değerlerini bulabiliriz. Daha sonra da bu x değerlerini sayabiliriz. Ya da ikinci dereceden denklem formülünü uygulayabiliriz. Ama burada x değerlerini tek tek bulmadan bu denklem için kaç x değeri olduğunu bulmak istiyorum. İkinci dereceden denklem formülüne göre, ax kare artı bx artı c sıfıra eşit olacak. x eşittir eksi b artı eksi b kare eksi 4ac'nin karekökü bölü 2a. Bu denklemin iki farklı cevabında olmasının sebebi buradaki artı veya eksi işareti. Eğer b kare eksi 4ac pozitifse, yani sıfırdan büyükse ne olur? Karekökün içi pozitif. Bunu eksi b'ye eklediğimizde kesrin payını elde ederiz. Ama bunu eksi b'den çıkarırsak başka bir pay elde ederiz. Yani iki farklı sonucumuz olacak. Peki b kare eksi 4ac sıfıra eşitse ne olur? Eğer sıfıra eşitse sıfırın karekökü sıfır olduğundan eksi b artı sıfır. Veya eksi b eksi 0 olur ve 0 ekleyip çıkarmamızda bir şey değiştirmeyeceğinden eksi b'ye eşittir de diyebiliriz. Ve bu durumda tüm denklem eksi b bölü 2a olur. Yani b kare eksi 4ac sıfıra eşitse sadece bir sonucumuz olacak. Peki b kare eksi 4ac sıfırdan küçükse ne olur? Eğer b kare eksi 4ac sıfırdan küçük olursa negatif bir sayının karekökünü almış oluruz. Ama bildiğimiz gibi negatif sayıların karekökü yoktur. O yüzden bu işlemin reel bir çözüm kümesi yoktur da diyebiliriz. Buradaki denklemin içeriği hakkında biraz düşünelim. Burada b kare eksi 4ac'nin bir adı var. Bunun adı diskriminant. İkinci dereceden denklemin bu kısmı bize kaç farklı cevap olabileceğini gösterir. Yani bu denklemin kaç farklı sonucu olduğunu bulmaya çalışacaksak tüm denklemi incelememiz gerekmiyor. Denklemin sadece b kare eksi 4ac kısmını çözmemiz yeterli. Peki, b kare artı 4ac ne? Buradaki b, 14'e eşit. Yani 14'ün karesi, eksi 4, çarpı a, a da 1'e eşit olacak, çarpı c, c ise 49'a eşit. 14 çarpı 14 nedir? 4 çarpı 4, 16. 4 çarpı 1, 4. Artı 1, 56'ya eşit olur. Demek ki 14 çarpı 14 eşittir 196'ymış. Buradaki biri görmezden gelebiliriz. 4 kere 49 kaçtır? 4 kere 9, 36. 4 kere 4, 16. Elde var 3 dedik. Yani 196. Yani b kare eksi 4ac eşittir 196 eksi 196 yani 0. O zaman burada diskriminantın 0 olduğu durumu inceliyoruz. Bu durumda sadece bir cevap var. Eğer istersek bu cevabı bulmaya çalışabiliriz. Burası 0'ın kareköküne yani 0'a eşit olur. Yani denklem eksi b bölü 2a olur. Eksi b eksi 14'e eşit, a da 1 olduğundan 2a 2'ye eşit olacak. Yani cevap eksi 7 olur ve denklemin tek cevabı bu. Eğer sadece cevabın sayısını bulmak istiyorsak, b kare eksi 4ac'nin 0 olduğunu bulmamız gerekli. Bunu bulmanın farklı yolları da var. Bunu x artı 7 çarpı x artı 7 şeklinde çarpanlarına da ayırabiliriz ve sonuç yine aynı olacaktır.